Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Fendeniz Ömer Tarık Emaz'a tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günlerine çıkan gelişmeyiyle sizler için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı değerli izleyenler şöyle bir tanıcak olursak. Sosyal Jep Tark Haber, Pinterest Tark Haber, Okut tar Haber, TikTok Tark Haber, TV Facebook Tark Haber, LinkedIn Tark Haber, Yayı Tark Haber, Tumblr Tark Haber, Instagram Haber, Girt Game Paradaş TV bir Reddit Grand Type 7, YouTube Tark Haber TV, v, VK, Ömer Tarık Yılmaz Yaplarıyla yayındayız. Eğer ya sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak bir kolay da yayındayız. Bir kolay kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Uf canlı yayında yayınlarız efendim. Uf canlı yayın kararımız Star Kabatiy'den bizlere ulaşabilirsiniz. Dikeri yendiye zevk edin. Diker kanalımız Tarık Abat'tan bize ulaşabilirsiniz. Haydi no, buyurun efendim. random no live kanalımız daha haber ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Programıza geçiyoruz değerli izleyenler. 5te bir de EYT yapılıyor. Ya sınır olacak mı? Toplantı sonrası detaylar açıklanacak değerli izleyenler. <gülüyor> Son dakika haberi e Yer sınırı ışık şart olacak mı? Beklenen gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan e detaylarını açıklayacak. Son dakika haberine göre milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili verilecek kararları bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Belal Bilgin kabine sonrası EYT ile ilgili düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söylemişti. Gelen son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesini bu akşam kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Finans, ekonomi, son dakika Eğit'te yaş şartı olacak mı? Beklenen gün geldi çaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eğit'nin detaylarını açıklayacak. Son dakika Eğit'te yaş şartı olacak mı? Beklenen gün geldi çaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eğit'nin detaylarını açıklayacak. Son dakika haberi. Milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili verilecek kararları bekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine sonrası EYT ile ilgili düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söylemişti. Gelen son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesini bu akşam kamuoyu paylaşması bekleniyor. Son dakika emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT'te yaş sınırı olacak mı? EYT ne zaman açıklanacak? Soruları yanıt arıyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirterek yaş sınırının da o gün açıklanacağını söylemişti. Erdoğan'dan açıklama bekleniyor. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam yapacağı açıklama ile EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yıl bitmeden konuyu gündemlerinden çıkaracaklarını bildirmişti. İlginizi çekebilir. EYT'te son karar bugün mü verilecek? AK Parti'den EYT'te yaş sınırı açıklaması. EYT'e bekleyenler için son şans. Takvim netleşti, 223 bin liraya yükselecek ucuz borçlanma ana sayfaya dönmek için tıklayınız yapılan zamnın ardından kuyruk oldu beyaz eşya cep telefon Valla haber bütenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz İmamoğlu beni aradı diyerek duyurdu. Bakan Soylu'dan olay olacak iddialar geldi. Yalanlama gelince detayları da paylaştı değerli izleyenler. Son dakika bana göre Bakan Soylu bir süre önce İmamoğlu say e saygılarını sunarak beni aradı diyerek duyurdu. CHP Genel Merkezi beni sevmiyor dedi. Son dakika bana göre Çişleri Bakan Süleyman Soylu belgelerde yürütülen terör soruşmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Soylu dikkat çıkıyor, bir açıklama yaptı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını, bir ricada bulunduğunu söyledi. Bu açıklamalar İmamoğlu'dan yalanlama gelmesinden sonra. Bakan Soylu konuşmasının devamında İmamoğlu'ya görüşmesinin ayrıntılarını da anlattı. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika... Bakan Soylu bir süre önce İmanoğlu saygılarını sunarak beni aradı diyerek duyurdu. CLP Genel Merkezi beni sevmiyor. Son dakika, Bakan Soylu bir süre önce İmanoğlu saygılarını sunarak beni aradı diyerek duyurdu. CLP Genel Merkezi beni sevmiyor. Son dakika haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Soylu dikkat çeken bir açıklama yaptı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını, bir ricada bulunduğunu söyledi. Bu açıklamalara İmamoğlu'ndan yalanlama gelmesinden sonra Bakan Soylu, konuşmasının devamında İmamoğlu ile görüşmesinin ayrıntılarını da anlattı. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi, belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın açıklaması yaptı. Bakan Soylu konuşmasında bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını ve bir konuda yardım istediğini söyledi. Soylu'nun bu açıklamasına İmanoğlu'ndan jet bir cevap gelirken bunun üzerine Soylu, görüşme ile alakalı detaylı bir açıklama daha yaptı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde. Herkesin elbette kendini savunma hakkı var. Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. 40 yıldır bu mücadelenin içerisinde yaşanmışlıklar var. Bunlardan öğrendiklerimizden birisi de şu, en büyük tehlikelerden birisi terör örgütlerinin meşru alanlara sızması. Yani illegal yapılarını legal olan alanlara taşımasıdır. Zorlu bir sürecin sonucunda Allah'a çok şükürler olsun, kamuyu çok büyük bir şekilde terör örgütlerinden arındırabildik. Ama bu yüzde yüz müdür? Elbette siz de ben de biliyoruz ki kriptosu var. Biz bunların hepsini sökebilmek için büyük çaba ortaya koyuyoruz. Kamunun kendine ait sorumluluk var. Anayasanın 127. maddesi çok açık ve net. Bu madde, yerel yönetimler için bizzat bize yetki vermiştir. İçişleri Bakanlığı'nın kendisine. Yani anayasa gücüyle hem İçişleri Bakanlığı hem de sorumluluklarını donatmıştır. Devlet dediğimiz bir çadır yönetimi değildir. Kimse kusura bakmasın. Kuralları var, ilkeleri var, yasası var. Anayasanın 127. maddesi hem bir sorumlulukla hem bir görevle bizden öncekileri de bizden sonrakileri de donatmıştır. Onlar arzu ediyor ki 30 Ağustos'ta veya Ağustos'un sonunda ziyaret ettikleri Diyarbakır'daki şu anda bir terör örgütü üyesi olduğu için hapiste yatan Diyarbakır eski belediye başkanı Selçuk Mızraklı'nın yani terör örgütü üyesi olduğu için hapiste yatan Mızraklı ve onun gibilere dokunulmasın. Eğer bugün ülkemizde PKK terör örgütü hareket etme kabiliyeti bulamıyorsa sorumluluklar yerine getirildiği içindir. İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı. Bir takım siyasal baskılarla Avrupa'dan bunu geri adım attırmaya çalışanlar başarılı olamazlar. Biz hiç iki yüzlü olmadık. Bundan cültte kaybettiği itibarı bizlere saldırarak meseleleri demoloji yöntemiyle anlatarak bulmaya çalışanlar boşuna çaba içerisindeler. İmamoğlu beni aramıştır. Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda, CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, bu konuda bana yardımcı olur musunuz diye bir ricası da olmuştur. Ama ben, kanun ne gerekiyorsa onu yaparız dedik ve yaptık. Şimdi hakaret edeceksin ve bunu bir hak olarak göreceksin. Bu iki yüzlülüktür. Soyluya yüklendi, daha burnunun ucundakileri göremiyorsa. İmamoğlu ne yapmak istedi? Alenen yargıyı tehdit etti. Dedi ki terör soruşturması açarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarım. Bu lafı daha sonra yargıya söylemedim, Süleyman Soylu'ya söyledim diyebilir. Dil pabuç. İpteki terör soruşturması, 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işi girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net. Soylu beni aradı, yardım istedi dedi. İmamoğlu'ndan Cet yanıttı. İmamoğlu'nun paylaşımından sonra görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Ufak bir namusun, şerefin, haysiyetin varsa yalan söylemezsin. İstanbul'da yardım toplarken bu yardımın kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra, yani böyle bir yardım toplanamayacağını tespit ettikten sonra çok doğal olarak o yardım toplanan paralara el kondu. İBB Başkanı beni aradı ve dedi ki CHP Genel Merkezi zaten bana karşı. Biz hemşehriyiz. Ne olursun beni onlara ezdirme. Ama hayatı ikiyüzlülük ve yalan olduğu için bunu elbette söyleyemez. Aramızda bir telefon görüşmesi daha geçti. Onu da gidip CHP Genel Merkezi'ne beni şikayet etti, bana İçişleri Bakanı böyle söyledi diye. İmanoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne olacak? Diyorlar ki bunlar İstanbul'a çökmek istiyor. Ya biz neden İstanbul'a çökmek isteyelim? Biz terör örgütüne çökmek istiyoruz. Terör örgütünün kamuya sızmasını engellemeye çalışıyoruz. Diyelim ki İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne olacak? Diyelim ki aday oldu. Herkesin hakkı olduğu gibi o da aday oldu. Ne olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Kanun ne der? Meclis seçer. Mecliste kim çoğunluğu? Sanki bunları kimse bilmiyormuş gibi mağdur edebiyatı yaparak iş bilmezliğini... Aynı zamanda İstanbul'un şu sürelerini heder ettiğini örtmek için bir saldırı politikası uyguluyorlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sizlerden yorum varsa alabiliriz değerli izleyenler. Bu haberle ilgili ve diğer haberimize geçiyoruz. Maç golle başladı <gülüyor> değerli izleyenler. Babakars Fatih Karagümrük kendi evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Maçta iki takımla berabere götürüyor. Maçta Makomet e, Ozdoev 6. dakikada golü gol kaydetti Fatih Karagümrük'te. Trabzonspor'da ise 20. dakikada Març Batra golü kaydetti değerli izleyenler. Maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na oynanıyor. Maçı Ümit Öztürk yönetiyor değerli izleyenler. Bu maçı canlı anlatımlarla Twitter adresimiz Game Paradise VIP'den canlı anlatımlarla izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Lisede sınıf almaz anlar yaşandı. Korkunç görüntülerin devamı devamda ise bakın da olur. Sırf arkadaşlar tekme tokat devir, zorla oynattılar. yetmeyi bir de kameraya aldılar değerli izleyenler. Zonguldak'ta bir lisede çekilen görüntüler izleyenlerin kanı dondurdu. Bir Grup lise öğrencisi sınıf arkadaşlarını orta, ortalarına alarak darp etti. Fiziksel şiddette maruz kalan NG'yi psikoloji şiddette uygulayan öğrenciler zorla sınav zorla çektirip oyun oynamasını istedi. Kendini bilmez öğrencilerin yaptıkları yetmezmiş gibi bir de bu anları kameraya kaydettiler. Korkuş olayın polise bildirmesinin ardından kaymakamlık inceleme ve soruşturma başlattı. Haber. Haber. Yaşam. Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar. Yetmedi bir de kamerayı aldılar. Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar. Yetmedi bir de kamerayı aldılar. Zonguldak'ta bir lisede çekilen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Bir grup lise öğrencisi sınıf arkadaşlarını ortalarına alarak darbetti. etti. Fiziksel şiddette maruz kalan GG psikolojik şiddette uygulayan öğrenciler zorla şınav çektirip oyun oynamasını istedi. Kendini bilmez öğrencilerin yaptıkları yetmezmiş gibi bir de bu anları kamerayla kaydettiler. Korkunç olayın polise bildirilmesinin ardından kaymakamlık inceleme ve soruşturma başlattı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı. Zorla sınav çektirdi. Olay Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11. sınıf öğrencisi Nd sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi. Görüntülerde Ngeyi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise Ngeyi'nin başını ard beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan Ngeyi'ye zorla sınav çektirildi. Ortalarını alan öğrenciler oynaması konusunda da NGE'ye baskı yaptı. Hem inceleme hem soruşturma. Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra Hilmili Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı. Ayrıca Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tuğbay'ı sokak ortasında öldürmüştü. Zanlı tutuklandı. Sihir halindeki araçtan sarktı başka araca saldırdı. Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor. Hepsini yok edeceğiz. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Terim'de ilaç olmadığı 2 haftada istifa Selçuk İnan'dan geldi değerli izleyenler. Fatih de il il ilaç olmamıştı Selçuk İnan. Süper Lig'e yine kayıp 3'te 0 yaptı. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 16. haftasında Kasım deplasmanında İstanbul İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Gülen taraf 7 maçı sonra galibiyete tanışan İstanbulspor olurken takımın başında çıktığı 3. maçında da mağlubiyetle ayrılan Selçuk İnan'ın Performansı eleştiri oklarının hedefi olduğu işte detaylar. Spor. Spor. Gasımpaşa. Fatih Terim de ilaç olmamıştı. Selçuk İnan Süper Lig'de yine kayıp. 3'te 0 yaptı. Fatih Terim de ilaç olmamıştı. Selçuk İnan Süper Lig'de yine kayıp. 3'te 0 yaptı. Son dakika. Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Gülen taraf 7 maç sonra galibiyetle tanışan İstanbulspor olurken, takımın başında çıktığı 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Selçuk İnan'ın performansı eleştiri oklarının hedefi oldu. İşte detaylar. Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında İstanbulspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu stadyumunda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla İstanbul Spor oldu. Ev sahibi ekibin golleri 29. dakikada valon etlemi ve 78. dakikada Emir Gültekin kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golü 25. dakikada Raul Petvetta'nın ayağından geldi. Selçuk İnan ile yine kayıp. Fatih Tekken'in çalıştırdığı İstanbul Spor Lig'de 7 maç sonra galibiyete uzanırken, teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa ile Start veren Selçuk İnan takımın başında çıktığı 3 maçtan da mağlubiyette ayrıldı Üraniyespor Sivasspor İstanbulspor geçtiğimiz hafta Sivasspor'a mağlup olan Kasımpaşa, Türkiye Kupası mücadelesi 5 tur maçında Üraniyespor'a yenilmişti bu hafta alınan Sivasspor mağluiyeti ile Selçuk İnan Kasımpaşa ile 3 0 yapmış oldu Terim yalnız bırakmamıştı Türkiye Kupası'nda alınan mağlubiyet sonrası Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'deki ilk sınavını Sivas Spor karşısında veren Selçuk İnan'ı, Fatih Terim de takip etmişti. Terim, eski oyuncusu ve eski yardımcısını yalnız bırakmadığını gösterirken, İnan mücadeleden eden 2-1 mağlubiyette ayrılmıştı. Sosyal medyada tepki. Alınan kötü sonuçların ardından takımın başında henüz 3 maça çıkan Selçuk İnan için istifa paylaşımlarının yapıldığı görüldü. En çok aranan haberler.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 Son dakika haberine göre Soylu arada aradı, yardım deri imam İmamoğlu'ndan jet yanıt geldi. Bu kuyruklu bir yalan dedi. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim devam ediyor. İBB'ye yapılan terör soruşturması kapsamında sabah basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu'na yanıt bakan Soylu tarafından öde saatlerinde verildi Flaş açıklamalarda bulunan Soylu'ya ise jet yanıt İmamoğlu tarafından sosyal medyadan geldi. İşte detaymış. Haber. Haber. Güncel. Son dakika. Soylu beni aradı. Yardım istedi dedi. İmamoğlu'ndan cet yanıt geldi. Bu kuyruklu bir yalan. Son dakika. Soylu beni aradı. Yardım istedi dedi. İmamoğlu'ndan cet yanıt geldi. Bu kuyruklu bir yalan. Son dakika haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim devam ediyor. İpliğe yapılan terör soruşturması kapsamında sabah basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu'na yanıt bakan Soylu tarafından öğle saatlerinde verildi. Flash açıklamalarda bulunan Soylu'ya ise jet yanıt İmamoğlu tarafından sosyal medyadan geldi. İşte detaylar. Son dakika, siyaset gündeminde gerilim tırmanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendini arayıp yardım istediğini belirtmişti. Soylu'nun konuşması henüz devam ederken İmamoğlu'ndan karşı açıklama geldi. Soylu'nun açıklamasından dakikalar sonra İmamoğlu sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı. Bakan Soylu saygılarımla diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan. İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Bodrum Meydan, Hüter Bakan Soylu İmamoğlu beni aradı diyerek duyurdu. İmamoğlu'ndan bir açıklama daha. Soylu'nun basın toplantısının ardından bir kez daha kameralar karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu için sert ifadeler kullandı. Arama iddiaları için konuşan İmamoğlu son olarak şu açıklamalarda bulundu. Ben hiç kimseye ricacı bir telefon açmadım. Açmam. Hiç kimseye kendi ailemi şikayet etmem. Bunu birçok iftirayla karşı tarafı ile hayatını geçirmiş, bir günde partisini terk edip başka partiye gittikten sonra 180 derecede sözlerini değiştirmiş insandan anlamasını beklemiyorum. Bu şahsın zatı muhterem şalıs, sayın bakan beni aradı, bana saygılarını sundu ve bu münasebetle bir iş konusunda yardım istedi. Ben şaşkınlığın böyle bir yalanla birleştiği bir anı, seviyenin bu kadar düştüğünü görmedim. Kendisiyle masada bir kez toplantı yaptım. Adalar aracının çalışabilmesi için 6 saat tartıştık. Sayın Cumhurbaşkanı telefonla toplantıya katıldı da onay aldık. Konuşmamızda haddini bildirdim. Masa dışında da iki kez telefonla görüştüğüm doğrudur. Birinde benim çalışma arkadaşlarıma ayar verme girişiminde bulunduğu telefon konuşmamızda kendisine haddini bildirdim. Diğerinde de eskiye bir valinin geçiş iznini almak için aradığında yine yalan ve iftirayla dolu cümlelerinde kendisine iade cevabını telefonda verdim. Onun için benim telefonda konuşma biçimimi en iyi bilen bakanlardan birisidir. Saygı çerçevesinde konuşan her bakanla da nasıl saygılı hitap ettiğimi de yine aynı kabinede bulunan saygın bakanlar da bilir. Onlara sorabilir. Kendisinin üslubuna hak ettiği şekilde cevabını verdim. Hiçbir belgemize cevap veremedi. Ey sayın bakan acizliğini milletimiz gördü. Sana tavsiyen pılını pırtını topla ceketini al evine git. Daha fazla kendini paralama. Bu zavallılığın üzerinden de ekranlar önünde gözü neredeyse kullanacak şekilde kendini de mağduriyet sınıfına koyup o sandalyeye oturmaya kalkma. Çok mazlumun alı var sende. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Babamın... <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Penaltı tekrar ortalığı karıştı. Alanya galip geldi. Adanya Spor, Kayseri Spor'u 3-1 mağlup etti. Penaltı tekrar edildi ve ortalık karıştı. Son dakika haberi göre Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor sahasında Kayseri Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Akdeniz ekibi Puanla 21'e yükseltmeye başardı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen 3. golde verilen penaltı kararı ve penaltının tekrar edilmesi maçtaki tansiyonu yükseltti. İşte detaylar. Spor. Spor. Spor Toto Süper Alanya Spor Kayseri 3-1 mağlup etti. Penaltı tekrar edildiği ortalık karıştı. Alanya Spor Kayseri 3-1 mağlup etti. Penaltı tekrar edildiği ortalık karıştı. Son dakika, Süper Lig'in 16. haftasında Alanya spor sahasında Kayseri spor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona ererken, Akdeniz ekibi puanını 21'e yükseltmeyi başardı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen 3. golde verilen penaltı kararı ve penaltının tekrar edilmesi maçtaki tansiyonu yükseltti. İşte detaylar. Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleriyle sürüyor. 16. haftanın açılış karşılaşmasında Alanya Spor sahasında Kayseri Spor'u etti. Mücadelede 3 puanın sahibi 3 birlik skorla ev sahibi ekip Alanya Spor olurken, puanını 21'e yükseltti. Alanya Spor'un golleri Ahmet Hassan, Yusuf Özdemir ve Efecan Karacalan, Ben, Gelirken, Kayseri Spor'un tek golünü Ali Karim'i kaydetti. Tribünler onu haykırdı. Süper Lig'de gol. Asist kaleciden. Penaltı tekrar edildi. Karşılaşmanın 72. dakikasında Efecan Karaca'nın kaydettiği penaltı vuruşunda Kayseri Spor kalecisi ilk anda başarılı olurken, karşılaşmanın hakemi penaltıyı tekrar ettirirken, ikinci vuruşta Efecan başarılı oldu. Bu karar Kayseri Spor cephesinde büyük tepkiye yol açtı. Bu skorla Alanya Spor puanını 21'e yükseltirken, Kayseri Spor 23 puanda kaldı. Alanya Spor Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olurken, Kayseri Spor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tribünler onu haykırdı. Süper Lig'de jeneriklik boy. Asist kaleciden. Ne yaptın Nakayme? Herkes onu konuşuyor. O maçta sahada olacak. Ama baka...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 Fırtına Şok'ta 35 dakikada 3 gol geldi değerli izleyenler ve şu anda Fatih Karagünlük Trabzonspor karşısında kendi evinde 2-1 önde. Golü de Makamot Oğuzlu ev kaydetti değerli izleyenler ve şu an skor 2-1 değerli izleyenler. Maçı canlı anlatımlarda Twitter adresimiz GameParadiseTV1'den canlı anlatımlarla izleyebilirsiniz. Mine Tekti müşterisiyle dans olay olduğu en sonunda bakım ne yaptı değerli izleyenler. Çılgın Dondurmacı'nın Mine Tekli müşterisiyle danslı olay oldu. ortam şahane. TikTok fenomeni en sonunda zorla yaptı. TikTok fenomeni olan ve Çılgın Dondurmacı adıyla bilinen Mehmet Dinç ortalığı kazıp kavuran videolarına bir yenisini daha ekledi. Kendisinden o dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı güzel danslarla dikkatleri toplayan Çılgın Dondurmacı bu kez Mine Tekli müşterisiyle dans etti. Videoyu ortam şahane gerisi bahane notuyla YouTube'dan paylaşan Feromen'in videosuna beğeni ve yorum yağıdı, Feromen'in dansının sonunda dans ettiği kadına zorla dondurma getirmeye çalıştığı da görürüz. Magazin, magazin, güncel. Çılgın dondurmacının mini etekli müşterisiyle dansı olay oldu. Ortam şahane TikTok fenomeni en sonunda zorla çılgın dondurmacının mini etekli müşterisiyle dansı olay oldu. Ortam şahane TikTok fenomeni en sonunda zorla. TikTok fenomeni olan ve çılgın dondurmacı adıyla bilinen Mehmet Dinç, ortalığı kasıp kavuran videolarına bir yenisini daha ekledi. Kendisinden dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarla dikkatleri toplayan çılgın dondurmacı bu kez mini etekli müşterisiyle dans etti. Videoyu ortam şahane gerisi bahane notuyla YouTube'dan paylaşan fenomenin videosuna beğeni ve yorum yağdı. Fenomenin dansın sonunda dans ettiği kadına zorla dondurma yedirmeye çalıştığı da görüldü. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen TikTok fenomeni çılgın dondurmacı olay yaratacak bir video daha paylaştı. Dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarıyla herkesin konuştuğu çılgın dondurmacı, bu kez de mini etekli müşterisiyle yaptığı dansı YouTube'a yükleyerek yine ortalığı kasık kavurdu. Çılgın dondurmacının dansın sonunda yaptığı şey ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi. İşte çılgın dondurmacının olay olan yeni dansı. Antalya'daki dondurma dükkanında kadın müşterileriyle dans eden çılgın dondurmacı yine kendi şarkısı olan Kalbimsin ile bu defa mini etekli bir kadın müşterisiyle dans etti. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen videoya beyninin yanı sıra yorum da yağdı. Üstelik çılgın dondurmacıya gelen yorumlarda görüldü ki fenomen ismin takipçileri arasında Pakistan'dan Hindistan'a, Filipinler'den, Almanya'ya kadar çok sayıda sosyal medya kullanıcısı var. Fenomen Dondurmacı mini etekli kadın müşterisiyle olan dansını ortam şahane gerisi bahane notuyla paylaştı. Çılgın Dondurmacı'ya yapılan yorumlar arasında seni çok seviyorum yorumunda yer aldı. Dansın sonunda fenomen çılgın dondurmacının mini etekli kadına zorla dondurma yedirmeye çalışıyormuş gibi yaptığı anlar ise dikkat çekti. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı RSS son dakika haber spor, astroloji ve magazinden ana ve bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız değerli dostlar. Ve diğer Haberimize geçiyoruz efendim. Ve değerli izleyenler son dakika haberine göre EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bekleyen gün geldi EYT'de düğüm çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı. Son dakika haberine göre milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili belirleyecek kararları bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Kabine sonrası EYT ile ilgili düzenlemenin bu hafta için açıklanacağını söylemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıkladı. EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT'de detaylar neler? İşte son dakika haberin detaylı. Finans, finans, ekonomi. Son dakika EYT'de yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi. EYT'de düğün çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı. Son dakika EYT'te yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi. EYT'te düğün çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı. Son dakika haberi. Milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili verilecek kararları bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine sonrası EYT ile ilgili düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladı. Eğitle yaş sınırı olacak mı? Eğitle detaylar neler? İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, Eğitle ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyordu. Eğitle yaş sınırı olacak mı? Eğitle ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtı belli oldu. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının evliyete düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirterek yaş sınırının da o gün açıklanacağını söylemişti. Evliyete son dakika haberi, evliyete yaş şartı ve kapsamı belli oldu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası merak ediliyordu. Evliyete başvurusu için SDGE devleti işaret etti. Son dakika, eğitte yaş sınırı olacak mı? Erdoğan açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ehliyete düzenlemesinin detaylarını açıklıyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. müjdesi ile huzurunuzdayım. Ehliyete düzenlemesi uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz. Geçmiş yıllardaki uygulamalar nedeniyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemimizin yönetilebilir bir hal alabilmesi için çok uğraştık. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu zaten gösterdik, gösteriyoruz. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerine oturtmuş olacağını inanıyorum. Bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyoruz. Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi Sosyal Sigortalar Kurumu, Vagur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Bu düzenleme ilk çıktığında 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye'ye ulaştık. Yaş sınırı uygulanmayacak. Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin daha vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi yaş sınırı uygulanmayacak. Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmalarını da yaptık. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Maliye Bakanlığımız bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenlemenin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden 2023 gün ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Evliyete son dakika haberi, evliyete yaş şartı ve kapsamı belli oldu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası merak ediliyordu. Evliyete başvurusu için SDGE devleti işaret etti. Zam talebini açıkladı. Memur ve emekli Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler ADBC oraya diyor ki selamun diyor selam abicim diyor abi diyor alo diyor ab diyor Belada genç ana haber bültenimiz devam ediyor Galatasaray transiyeri resmen açıkladı değerli izleyenler. Galatasaray yeni transferin resmen açıkladı. Dusan Ristich sarı kırmızılarda. Türkiye basketbol takımından Galatasaray Nef yeni transferin resmen açıkladı. Galatasaray Nef son olarak İspanyol akibi Von Brot'ta oynayan Sırp basketbolcu Dusan Ristich'i kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar. Spor. Spor. Galatasaray. Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı. Dusan Ristij Sarı Kırmızılılarda. Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı. Dusan Ristij Sarı Kırmızılılarda. Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Nev, yeni transferini resmen açıkladı. Galatasaray Nev, son olarak İspanyol ekibi Fuenavra'da da oynayan Sırp basketbolcu Dusan Ristij'i kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar. Galatasaray net transferlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar İspanyol ekipliği Fuenlabrada'da oynayan Sirk basketbolcu Dusan Ristici renklerine bağladı. Resmi açıklama. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 213 santimetre boyundaki uzun oyuncu Dusan Ristici kadrosuna ekledi. Son olarak İspanya'nın Fuenlabrada takımının formasını giyen Sirk oyuncu Dusan Ristici Galatasaray eve hoş geldin diyor. Başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz denildi. 15-7 sayı 6-7 ribalundu. Ristic, Fuennavra'da formasıyla bu sezon 15-7 sayı, 6-7 ribalund ortalamalarıyla mücadele etti. 27 yaşındaki basketbolcu, Kızıl Yıldız altyapısında başladığı kariyerinde Aslana, Yermani Bresci Aleonessa, Saratov ve Fuennavra'da takımlarında forma giydi. Dussan Ristic kimdir? 2009-2010 sezonunda FVP-Zeleznik ve Obrad altyapısında basketbola başlayan Dusan Ristil, 2010-2011 sezonunda ülkesinin kulübü Kızıl Yıldız altyapısına katılarak A takım kadrosuna yükseldi. 2021-2022 sezonundan itibaren İspanya takımı Fuenlabrada forması giyen Dusan Ristil, buradaki ilk sezonunda 34 Liga Endesa maçında 10 sayıp 4-7 ortalamasıyla ortalaması ile oynadı. İçinde bulunduğumuz 2022-2023 sezonunun şu ana kadarki kısmında ise eriklemlerinden birini yaşayan Hussan Ristici. 15-7 sayı, 6-7 ribamut istatistikleri yakalarken %69.62 62 sayı, 36 8 sayı isabetiyle sahada yer aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray'dan Hasan Ali kaldırım bombası Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Eşi müjdele haberi verdi. 8 sene aradan sonra değerli izleyenler. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'tan sevindiren açıklama geldi. Dik durabiliyor, gözleriyle iletişim kurabiliyor dedi. Kenan Işık'ın uzun süredir ailesinin yardım ve desteğiyle yaşıyor ve tedavi görüyor. Dengesini kay kaybedip başını çarpması sonucu ameliyata alınan Kenan Işık, hayat tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmiş ve bir daha daha çıkamamıştı. Usta oyuncunun eşi Beril Işık, Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haberi verdi. Magazin Magazin Güncel Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'tan sevindiren açıklama, dik durabiliyor, gözleriyle iletişim kurabiliyor. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'tan sevindiren açıklama, dik durabiliyor, gözleriyle iletişim kurabiliyor. Kenan Işık uzun süredir ailesinin yardım ve desteğiyle yaşıyor ve tedavi görüyor. Dengesini kaybedip başını çarpması sonucu ameliyata alınan Kenan Işık, Hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmiş ve bir daha çıkamamıştı. Usta oyuncunun eşi Beril Işık, Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haberi verdi. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili olarak, vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor dedi. 2014'te gittiği spor salonunda ayağa kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya giren oyuncu Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında yeni haber geldi. Oturabiliyor. Gözleriyle iletişim kuruyor. Oyuncunun eşi Beril Işık, yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor diye konuştu. Haber Globalde yer alan habere göre, Kenan Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen Beril Işık, tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mini etekli müşterisiyle dansı olan. En sonunda. bugün Anlı'da tanınan ezel bayrak tartan flaş kısmetse olur hamlesi. Sabah tümeli utandırdı. İbrahim tatlı ses gibi. En çok aranan haberler. İletişim. haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz video'sunda bugün efendim her şey bir anda oldu. Niye uğradığını şaşırdılar. Diyeti bozan obez kedi asma tavanı böyle çökertti. Niye uğradıklarını şaşırdılar değerli yani. Antalya'da diyeti bozan Edward adlı şişman kedi şingirdi iş yerinin asma tavanını çökertti. Haber. Haber. İlginç haberler. Diyeti bozan obez kedi asma tavanı böyle çökertti. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Diyeti bozan obez kedi asma tavanı böyle çökertti. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Antalya'da Diyeti bozan Edward Adlı şişman kedi, barınmak için girdiği iş asma tavanını çökertti. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, iş yeri sahibi kadın tavanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kedinin komşu esnafa ait olduğunu belirten iş yeri sahibi Nedibe Kıvrak, 8-9 kilo ağırlığında komşumuzun kedisiydi. Diyete başlamıştı, diyeti bozmuş. Pazartesi diyete başlıyor, cuma bırakıyor. O günden bu yana da iş yerine gelmiyor. Sanırım utanıyor dedi. İzleyenleri gülme krizine sokacak olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. Matbaa işleten Nedibe Kıvrak'ın iş yerine, komşusunun Edward adlı Tekir cinsi kedisi girdi. Barınmak için genelde Kıvrak'ın iş yerine gelen kedi, o gün üst kata çıkıp, Karton kolinin içine girdi. Koliden çıkamayınca panikleyen kedi, hareket ettiği sırada plastik asma tavan ilk olarak çatladı, kısa süre sonra ise bir anda çöktü. Çökme ile birlikte kedi ve koli yere düşerken, o sırada masasında çalışan kıvrak, asma tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kamerada Yaşanan o anlar bir şehrinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kilolu kedinin iş yerine girmesi ve ardından asma tavanın çökmesiyle birlikte yere düşmesi yer aldı. Dilli Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Trafik. Ana haber ürterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. EYT tamam sıra başvuruda borçlama nasıl yapılacak? SGK, SGK tek tek açıkladı. Fark 74.000 TL. EYT son dakika haberine göre EYT yaz şartı ve kapsam belli oldu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası merak ediyordu. EYT başvurusu için SGK e-devleti işaret etti. Son dakika ve göre 20 yıldır çözüm bekleyen EYT nihayet sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklikte yaşta takılan milyonlar için EYT kapsamı ve EYT yaş şartı konusunda merak edilenler tek tek açıkladı. 4A SGK, 4B Bağkur ve 4C emekli sandığı çalışanlar için EYT başvuru süreci başlayacak dedi. EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler için SGK süreci adım adım paylaştı. E-Devlet üzerinden kolayca yapılacak işte detaylar. Finans Finans, ekonomi EYT son dakika haberi EYT yaş şartı ve kapsamı belli oldu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası merak ediliyordu. EYT başvurusu için SEVGE devleti işaret etti. EYT son dakika haberi, EYT yaş şartı ve kapsamı belli oldu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası merak ediliyordu. EYT başvurusu için SEVGE devleti işaret etti. Son dakika EYT haberleri, 20 yıldır çözüm bekleyen EYT'ye nihayet sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılan milyonlar için EYT e kapsamı ve EYT e yaş şartı konusunda merak edilenleri tek tek açıkladı. 4 ASBG, 4B Vakur ve 4C emekli sandığı çalışanları için EYT e başvuru süreci başlayacak. EYT e borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler için SBG e süreci adım adım paylaştı. E-Devlet üzerinden kolayca yapılacak. İşte detaylar. Son dakika... Evliyete kapsamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı. Evliyete yaş sınırı ve evliyete kapsamı netleşirken evliyete hesaplama konusunda araştırmalar hızlandı. 4A, 4B, cili çalışan SBG, vakul ve emekli sandığı çalışanları için süreç başlıyor. İşte eğit'te kapsam ve borçlanmaya ilişkin tüm merak edilenler. Eğit'te yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi. Eğit'te düğüm çözüldü. Erdoğan resmen duyurdu. Eğit'te yaş şartı olacak mı? Sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2-2 milyon kişinin emekli olacağını ve eğit'te hiçbir yaş şartı uygulanmayacağını duyurdu. Ayrıca işveren içinse plan tazminatı yükünü hafifletecek GDF paketi desteği sağlanacağını bildirdi. Ucuz borçlanma için son günler. Eğit'te son rakam 1,9 milyon kişi. Bu rakamın Ocak başında 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Bakan bilgin yaş şartı gelse dahi bu kişilerin yarısının tep, kalan kısmının ise te emekli olabileceğini belirtti. Ancak tüm bunlara rağmen sosyal güvenlik kurumlarında ise yoğunluk devam ediyor. Eksik primlerini tamamlamak isteyenlerin daha ucuz borçlanma yapabilmesi için vakit daralıyor. Yeni asgari ücretin açıklanması ile beraber 2023 yılında yapılacak borçlanmalar 1 Ocak 2023 itibarıyla %54,6 artacak. Yılın bitmesine son 3 gün kala uzmanlardan vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları uyarısı yapıldı. Yeni yılda borçlanmalar şu şekilde olacak. Askerlik borçlanması. Birinci günlük 69 Türk Lirası 2 kuruş. 2. zamlı 107 Türk Lirası 3. 180 günlük 14,423 123 TL 4. zamlı 19,260 TL 5. 450 gün 31,059 TL 6. zamlı 48,150 TL doğum borçlanması bir çocuk 49,6194 TL zamlı 76.320 Türk Lirası iki çocuk 99,338 TL zamlı 153,007 TL 3 çocuk 149,083 TL zamlı 223.587 Türk Lirası Sıddaniyet başvurusu için rehber. Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için sıkının kapısını çalacak. SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluşmasını önlemek isteyen kurum yeni bir duyuru yaptı. Eğitle sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlar için, başvuruların E-Devlet üzerinden nasıl yapıldığına dair bilgilendirmede bulundu. Tüm bilgiler adım adım paylaşıldı. E-Devlet'ten e, -Devlet'ten e için askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır? e için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için E-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor. Öncelikle E-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır. Arama çubuğuna borçlanma yazarak arama yapılır. Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir. Borçlanma yapılacak sekme seçilir. Örneğin, askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi 4A ya da 4 ve askerlik borçlanması başvurusu uygulaması üzerinden açılan ekrandan yeni başvuru sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir. Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde otuz ikisidir. Askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir. Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileriyle devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir. Başvurusu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi de verilir. Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilir. Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli tahliplü olarak postaya verilir. Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir. Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde, Ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir. Belirtilen süre içerisinde tebliğ edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir. Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumunu takip edebilir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Eğite yaş sınırı olacak mı? Ana haber bültenimizi devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. <gülüyor> Neler oluyor maçta? 3 gol bir de kırmızı kart geldi değerli izleyenler. <gülüyor> ee, bu maçı canlı anlatımlarla haber sitemiz olan Haber tarikhaber.com'dan e, bakabilirsiniz. Japon deprem uzmanı uyardı. Korkutan açtama geldi. Faylar kırılmaya başladı dedi. Japon deprem uzmanından korkutan açtama geldi. Türkiye'de büyük bir deprem bekleniyor. Faylar kırılmaya başladı dedi. Japon deprem uzmanı Yosinori Murdovi Afyonkarahisar'da üzerine depreme yaşamak konulu seminere konuştu. Murnovaki Türkiye'de büyük bir deprem bekleniyor. Özellikle Marmara bölgesine doğan dolu fay verdi. Ege, bö, fayda kırılmaya başları ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Güncel. Japon deprem uzmanından korkutan açıklama. Türkiye'de büyük bir deprem bekleniyor, faylar kırılmaya başladı. Japon deprem uzmanından korkutan açıklama. Türkiye'de büyük bir deprem bekleniyor, faylar kırılmaya başladı. Japon deprem uzmanı Yoshihiro Moriaki, Afyon Karahisar'da düzenlenen depremle yaşamak konulu seminerde konuştu. Noriaki, Türkiye'de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara bölgesinde. Doğu Anadolu Fayı ve Ege Fayı da kırılmaya başladığı ifadelerini kullandı. Afyon Koca Üniversitesi, Akü İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından İbrahim Küçükkurt Konferans Salonunda depremle yaşamak konulu seminer düzenlendi. Seminere Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriaki, akü rektör yardımcısı Profesör Doktor Yılmaz Yalçın, Afyon Karahisar AFAD ekipleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Depreme hazır olmak çok önemli. Seminer öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Moriaki, Türkiye'nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu söyledi. Deprem için öncelikle hazır olmanın gerektiğine dikkati çeken Moriaki, eğitimin önemli olduğunu vurguladı. Moriaki, Türkiye'de Japonya gibi bir deprem ülkesi. Depreme hazır olmak çok önemli. Tüm kurumların ve insanların hazır olması gerekir. Türkiye'de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara bölgesinde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı' da kırılmaya başladı dedi. Yönetmelik çok iyi artık. Afyon Karahisar'ın en tehlikeli bölgede kıpkırmızı olduğunu ifade eden Moriaki, iki üç kez üzerinde deprem yaşadı. Dünyadaki depremlerin yüzdesi Japonya'da gerçekleşiyor. Japonya, çok büyük depremler yaşadı. Japonya'da insanlar bunları yaşadığı için tam hazır oluyor. Türkiye'deki binaların yüzde altmışı kaçak. Yönetmelik çok iyi artık, Türkiye Japonya'dan daha katı. Ama ona rağmen bunu takip etmiyor herkes. Onun için sıkıntı burası. Bunu çözmek lazım diye konuştu. Türkiye deprem uyarı sistemi konusunda Japonya ile bağlantı kurdu. Türkiye'deki deprem erken uyarı sistemi ile Japonya'daki sistem arasındaki farkı anlatan Moriaki, Japonya'nın depremi ile Türkiye depreminin arasında biraz fark var. Japonya'nın depremi birazcık derin yerde. Deprem biliyorsunuz önce P dalga geliyor, sonrası S dalga geliyor. Bunların arasında 10 saniye 20 saniye fark var. Onun için herkesin telefonunda Japonya'da uyarı sistemi var. Bu çünkü depremin P dalga geldikten sonra, 10 saniye 20 saniye varsa kaçabilir veya bir şey yapabilir. Ama genel olarak Türkiye'de aşağıdan direkt olarak vuruyor. O zaman P olarak saniye olarak çok az ama yine de bunu da Türkiye'de yapmaya başladı ve Japonya ile bunun bağlantısını kurdu dedi. Deprem varsa nerede olursa olsun hazır olmak lazım. İstanbul depremi hakkında önerisinin ne olduğu sorusuna cevap veren Moriaki deprem varsa nerede olursa olsun hazır olmak lazım. Bu eğitimle, binadaki oranla maalesef %50 kaçak bina için bunu düzeltmek lazım. Bunları daha hızlı hale getirmek lazım. Yeniden bina yapma değil güçlendirme yapılırsa daha çabuk yürüyebilir diye konuştu. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Babamın vasiyeti dedi belediyenin onlarca klimasını söküp götürdü.